Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende açı konusundaki açı harflendirmesiyle ilgili testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC üçgende şuradaki üç açı eşit verilmiş. O zaman bunlara bir harf yazalım. Yani şuna ya A, A yazalım şuraya da A yazalım. Şurada büyük üçgende zaten belli ya da göremediyseniz şunu da diyebilirsiniz. İki iç açı, bir dış açı. Hocam burası 2A. Şuradaki üçgende iç açılar toplamı 180. İster büyük üçgende ister küçük üçgende fark etmez. Her yerde iç açılar toplamı 180'dir. Yani her üçgende daha doğrusu. Buradan 3A artı 60 eşittir 180 ise 3A eşittir 120 gelir. Ve A'yı da böyle de kaç derece buluruz? 40 derece olarak buluruz. A'yı 40 bulduk. Bizden BAC açısı isteniyor. BAC açısı da A artı 60 ya. Yani A yerine 40 yazınca 40 artı 60'tan cevap ne çıkacaktır? 100 derece çıkacaktır. Örnek 1 100 oldu. Geldik örnek 2. E burada bununla ilgili formül var aslında ama gerek yok. Şurada açı verilmiş. Bu açılar birbirine eşit. Bu açılar da birbirine eşit. Şuraya buraya da BB diyecek olursak eğer 40 kullanacaksak eğer büyük üçgenin elemanı değil mi? O zaman büyük üçgenin açılarını kullanacağım. 40, 2A ve 2B'nin toplamı, 2A artı 2B artı 40 eşittir 180 yapmalı. 2A artı 2B buradan ne geldi? 140 geldi. A artı B'yi de böylelikle kaç buluruz? 70 derece olarak buluruz. Şuradaki üçgende de A artı B artı x eşittir 180 derece değil mi? A artı B 70 ise x de böylelikle 180 eksi 70'ten 110 derece gelir. Yani örnek 2 110 geldi. Geldik örnek 3'e. Şu açıyla bu açı birbirine eşit verilmiş. Hemen bunlara ne diyelim? Buraya alfa buraya da alfa diyelim. Sonra BAC açısı isteniyor bizden. E hocam A açısını yollaşmam lazım bir kere şuradaki açıya. O zaman şurada da bir dış açı var ya. 2 iç açı bir dış açı. Yani şuraya beta dersem. Alfa artı beta eşittir ne oldu? 80 derece oldu. Bazen ikinci harfi yazmaya çekiniyoruz. Çekinme kardeşim. Bak ne geldi. BAC açısı isteniyor bizden. Yani alfa artı beta isteniyor. Aa yukarıda iki iç açı bir dış açı derken biz bunu bulmuşuz zaten. Cevap ne çıktı? 80 derece çıktı. Örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. Şimdi ikiz kenarlar var. Özellikle harflendirmede ikizkenar kenar üçgenin taban açılarına değerler yazmak en mantıklı harekettir. Genelde tek bir bilinmeyen cinsine yazacağız. Hani açı ve en küçük açılı ikizkenar kenar üçgenin taban açısından başlarsanız daha sağlıklı olur. Hani iki iç açı bir dış açı dediğinizde belki diğer ikiz kenarının da açısını elde edebilirsiniz. E ben buraya A, A diyeyim. Hocam 2 iç açı 1 dış açıdan burası 2 A oldu. Ama buradaki X kenarın taban açılarına ulaşamadım. O zaman mecburen ikinci bir harfi. Yani BB diyelim. 2 iç açı 1 dış açıdan burası da 2 B mi oldu? Evet. B A, açısı isteniyor bizden. Öncelikli olarak şuradaki üçgende iç açılar toplamı. Yani 2 A artı 2 B artı 40 eşittir 180'den. 2 A artı 2 B eşittir 140'den. A artı B'yi böylelikle kaç buluruz? 70 derece olarak buluruz. E A artı B 70 derece ise eğer burası 140'tı. bizden ne isteniyor şurada kaç isteniyor B ağacı açısı A artı B artı 40 değil mi orası da A artı B 70'ti 70 artı 40'tan cevabımız kaç çıkacaktır 110 derece çıkacaktır. Örnek 4 110 geldi geldik örnek 5'e. Bak ne yapıyoruz ikiz kenar taban açılarını yazıyoruz hocam A A diyeyim buraya aynı liste yazamıyorum o zaman buraya da B B diyeyim. Hocam 110'u kullanacağız. 110 büyük üçgenin elemanı o zaman büyük üçgende A, B ve 110'un toplamı A artı B artı 110 eşittir 180 olduğundan A artı B'yi kaç buluruz? 70 derece olarak buluruz. Hocam benden X deniyor. X'e yolunlaş o zaman hop şuradaki açı da A artı B artı X eşittir 180 derece değil mi? Evet A artı B'yi biz 70 bulduysak X de böylelikle 180 eksi 70'ten kaç olur? 110 derece olur. Yani Örnek 5'te cevabı 110 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Şimdi burada ne var? 40 derece 70 derece. 40 70 daha kaç? 110. 180'e tamamlayanı 70 çıktı. Aa hocam ikizkenar kenar çıktı. Demeyle kalma. İkiz kenarlığı göster. Çünkü alakasılık var burada. Hocam şunu şöyle çizsek. Hayır önce verilen bilgileri kullanıyorum. E hocam ikizkenar kenar çıktı. Eşitliği gösterdim. Aa bak ilgi alaka gitti. Ne oldu burada? İkiz kenarlık çıktı burada da. Bu taban açıları birbirine eşit. Bu ikiz kenarın tabanı burası. 75 ise o zaman burası da 75'tir. 75 75 150 buraya kaç derece kaldı o zaman 30 derece kaldı senden bc'de açısı isteniyor BCD gerçi bulmuşuz biz onu o da 70 artı 75'den tepe açısını boşuna bulmuş olduk ama önemli değil işlem yaptık sadece cevap da böylelikle kaç derece geliyor 145 derece geliyor arkadaşım evet böylelikle bu kısmı da bitirdik o zaman ne diyoruz bir sonraki videoda harflendirme ile ilgili kazanın testini çözeceğiz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın